Değerli arkadaşlar, yeni bir bölümden herkese merhaba. Balık burcunu, Satürn'ün balık burcuna geçişi nasıl etkileyecek? Diğer bütün burçları çekmiştik, balık burçları kalmıştı. Evet, balık burçları her zaman böyle sonda olduğu için biraz arkadan arkadan gidiyor. Ve gerçekten soran arkadaşlar da var, hocam balık burcunu unuttunuz mu diye. Eğer biz balık burçlarını hiç unutur muyuz? Unutmayız. Gelin, bugün... Ne inceleyeceğiz? Satürn'ün 3 yıllık balık burcu transitinde yükselen balıklar nasıl etkilenecek? Haritala gelin bir bakalım. Evet, değerli dostlar, değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Umarım sizler e, takip ediyorsunuzdur. Eğer takip etmeyenleriniz varsa kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Ve beğen butonuna basmanıza e, canı gönülden Niyaz ediyorum diyelim. Evet arkadaşlar şimdi yükselen balık burçları gördüğünüz gibi haritada da görüyorsunuz. Birinci evlerine tekamül ediyor. Hocam işte normal balıklar etkilenmeyecek mi? Yükselen balıkları mı anlatıyorsun. Bütün balıkları anlatıyoruz. Niye? Herkesin haritasında bir balık burcu var. Mesela yükselen balık için burada birinci evlerine tekamül ediyor. Şimdi arkadaşlar burada Birinci evde olduğu zaman sizin yükselen güdümlenerek hareket ettiğiniz enerjiyi gösteriyor tamam mı? Ve bir yükselen balık burcunun güdümlenerek ürettiği enerji balık burcu enerjisidir. Yani düşünmeden yaptığı enerjidir. Ve ben size şöyle bir sır daha vereyim. Yükselen balıkla normal balık aynı burç değildir. Çünkü yükselen balığın ikinci evi koştur. Ne demek hocam şimdi bu ne demek istediniz? Şunu demek istedim. Balık burçları bildiğiniz gibi paraya çok önem vermezler. Ama bu yükselen balıklar için geçerli değil. Çünkü yükselen balığın ikinci evinde koç var. Yani orada mücadele enerjisi var. O yüzden burada şöyle bir e, gaflette bulunmayın. Derin insanlar vardır. Bir de derin görünümlü insanlar vardır. Derin görünümlü olmakla derin olmak aynı şey değil biliyorsunuz sevgili derinler. Derinler deyince denizlerin derinleri değil mi? Neptün ne tanrısıydı mitolojide? Deniz tanrısıydı. Aslında bunlara eski zamanda mitolojik bazı değerleri yüklerken böyle uluhiyet atletmişler. Sonra şaman çok tanrılı şaman inançlarla iyice hepsi birbirine girip cürcün olmuş. Ve daha sonradan da ne olmuş arkadaşlar? İbrani dinleri geldiğinde her şey kemale ermiş. Bazı şeyler çözülmüş. Aslında size çok şeyler anlatabilirim. Mesela işte Hazreti İbrahim biliyorsunuz kuşu parçalıyor, tepelere gömüyor. Sonra ona çağır deniyor ve kuş dirilerek geri geliyor. Ve aynı şekilde Mısır mitlerinde İsis, Osiris şeyleri vardır. İşte Set öldürür. Osirisi mi öldürüyordu? Ne yapıyordu? Ondan sonra Isis gidiyor, onun parçalarını topluyor, geliyor falan. Burada, orada zaten bir de kuş amblemlidir onlar. Bu tarz durumlar vardır ama bunların hepsi aslında birer sembolik anlatımdır arkadaşlar. Mesela ilmi nücum nücum yıldız ilmi demek. Necm suresi var biliyorsunuz oradan geliyor. Necm yıldız demekken mesela Hazreti İbrahim'in e, şeylerine kıssalarına geçen kevkep e, diye bir kelime vardır ki bu kevkep de onu da yıldız diye çevirler Aslında öngörü demektir. Evet neyse şimdi siz balık olduğunuz için bu konularda sevdiğiniz düşünerekten böyle ufaktan girdim bunlara ama biz gelelim konumuza. Satürn, hocam bizi ne yapacak, ne yapıyor? Öncelikle Satürn biliyorsunuz ki girdiği yere ne yapıyor? Kısıtlıyor değerli arkadaşlar. Kısıtladığı için de e, ne yapacaktır? Sizin birinci evinizde ciddi anlamda bazı problemlere, problemler demeyelim ama kendinizle alakalı açılım yapmanız gerektiği anlamına geliyor. Sizin bu aslında ilk Satürn döneminiz değil. ikinci Satürn döneminiz. Bak bu çok önemli bir şey. İkinci Satürn döneminde kişi kemale erer. Tamam mı? Yani olgunlaşır. Yani insanı kamil değil. Kemale erer. Çünkü Allah uzun ömür verirse belki de üçüncü Satürn döneminde göreniniz olabilir. İlk Satürn dönemini 13 yaşlarında falan gördünüz. 10, 13 yaşlarında falan gördünüz. Şimdi dönümü bir bakalım. Belki içinizde hatırlayanlar çıkacaktır. 10-13 yaşında ne yaşadı? Nasıl bir ağır sendrom yaşadı? Birçoğunuz hatırlamıyorsunuz. Bazılarınız da o dönemde çok küçük olduğunuz için... Bunlar sizi çok fazla böyle şey yapmamış, dokunmamış tabiri yerindeyse. Ve dolayısıyla da arkadaşlar ne oluyor? Burada sizin bir 10-13 yaşınızdaki Satürn döneminizi önce bir düşünün. Düşünün bakalım şöyle bir. Ben de bir yorum alayım. Şimdi arkadaşlar. Burada 10-13 yaşında ilk ağır durumu yaşıyor balıklar. Ve bu Satürn buradaki komple burayı deviriyor ve tekrar geliyor arkadaşlar. Bu tekrar bu çizgiye geliyor. Satürn girdiği yeri kısıtlardı ya. Balık burcunun zaten kısıtlanacak bir tarafı yok. Balık burcu zaten yok. Zaten yarınız öbür dünyada yaşıyorsunuz. Yarınız ahiretten direkt yani. Biliyorum. E şimdi böyle olduğu zaman da ne oluyor? Bir lokma bir hırka gidiyorsunuz ama öyle değil. İşte Satürn buraya geldiği zaman sizi o e, musavvir aleminizden, tasvir hayal aleminizden, Neptünyen yapınızdan çıkartıp sizi materyalize edecek. Tamam mı? En önemli kriter bu. İkincisi yükselen balıkların hepsinde değil ama jenerasyonlarına göre. bu Şurada görmüş olduğunuz birinci evde malefik gezegen varsa, mesela diyelim ki Mars vardır. Bak bu şunu da söyleyeyim. Balık burcu değilsindir. Ama eee Balık burcu alanında mesela bir Mars vardır. Mars balıktadır tamam mı? O zaman bu Satürn kavuşumunda bir de oraya Plüton falan kare falan yapıyorsa çok ciddi sıkıntılar var demektir yani. Onlar kesinle danışmanlık alsınlar yani. Benden almak zorunda değiller yani ama sağlam birinden danışmanlık alsınlar. Bakın burada altta bir telefon numarası yazıyor. 0543 20 90 444. Buradan e, WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Şimdi Burada arkadaşlar, dediğim gibi orada ne yapıyor? Materyalize ediyor. Balık burcu materyalize olmayı sevmez. Balık burcunu huzursuzluğu sevmez. Faturalar ödenecek, işte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ya ne gerek var? Yediğimiz bir lokma şey zaten. Hani tamam, hani diyor ya Mandra filozofu ben çalışmaya karşıyım diye. Evet ben de çağrışayım ama mecbur bak ben sizin için videolar çekiyorum. İşte hayatın böyle gerçekleri var. İşte Satürn gelecek sizi bu gerçeklerle tanıştıracak. Maalesef. Evet. Şimdi. Gelecek derken bu arada geldi. Biz tabii böyle arkadan arkadan çektiğimiz için videoları böyle de bir şey var. Peki başka neler olacak? 3 yıllık serüvenimizde neler olabilir, neler olabilir hocam derseniz. Kendi iş dünyanıza daha çok odaklanacaksınız. Çünkü o birinci evde olduğu için kendi benliğinizi kısıtlayacak ve bazılarınızda intihar eğilimleri gözükebilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Satürn'ün balık burcundaki geçişi esnasında kendinize daha fazla odaklanmanız gerekiyor. Yani orijin kendiniz olacak. Orijin kendi benliğiniz olacak değerli arkadaşlar. Yani kendi benliğinizi de öğrenmeniz gerekiyor. Bu birincisi ikincisi duygusal dengeyi sağlamak için çaba göstermeniz gerekiyor. Yani kendi hiçliğinizi yaşamamanız gerekiyor. Kendinizi feda etmeden yaşamayı öğrenmeniz gerekecek. Balık burcunun yükselenlerinin arkadaşlar bu Satürn geçişi döneminde özellikle o kendi benliklerini hiçe saymayacak şekilde dengeyi sağlamaya çaba göstermeleri gerekiyor. Zihinsel sağlıkları ve duygusal dengelerini korumak bu bağlamda bazılar için tedavi almaları, bazıları için psikiyatriye, psikolojiye gitmeleri kesinlikle tavsiye olunur. Çünkü profesyonel destek almanız gerekebilir değerli arkadaşlar bu dönemde. Bir diğer konu arkadaşlar, Satürn ne yapıyordu? Sorumluluk arttırıyordu arkadaşlar. Sorumluluk demek sizi strese sokan bir şey biliyorsunuz. Dünyayı ben mi kurtaracağım? Zaten herkese sevgi dolu bir yaklaşımım var ama durum öyle değil. Sorumluluklarınız artabilir Peki kiminle ilgili sorumluluğum artar hocam Tabii ki öncelikle kendinle alakalı Sorumluluğun artacak Yani kendi sorumluluğunu al diyor haritan Tamam mı Kariyerinle alakalı yükselme ve başarıya ulaşmak için Daha fazla disiplinli Olman gerekiyor sevgili balıkçım Tamam mı Disiplinli olacaksın Ben disiplinliyim o kendine göre Sen bir de yani sen bir anana Babana göre nasılsın bakalım Disiplinli misin senin için ne diyorlar Kardeşlerin ne diyor? Eşin ne diyor? Bakalım ne kadar disiplinlisin? Hani oraya bakacaksın. Tamam mı? İnsan kendini ne yapamaz? Göremez. Kendini nereden göreceğim balık? Kendini kendin olmayanın gözlerinden bakarak görebilirsin. Nasıl olacak? Bir başkasının gözünde nasılsın acaba? Ama buradaki yine sanıların içerisine kaybolmayacaksın. Gideceksin ona soracaksın fikrini. Ben tembel miyim? Ben çalışmam gereken saatlerde oturup hindi gibi düşünüyor muyum? Ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum? diye bu şekilde bakacaksın olaya. Sonra devam ettiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz ki bu Satürn kısıtlamalar getiriyor. Tabii ki ne olacak? Kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Satürn arkadaşlar bu bağlamda ne olacaktır? Kısıtlamalar ve bununla alakalı sorumluluklar ee, özellikle finansal olarak bazı durumlarla da sizi karşı karşıya getirebilir. Çünkü bazı yükselen balıkların e, yükselen çizgileri ikinci eve yansır arkadaşlar. Bundan dolayı da para harcama politikası oluşturmanızı da isteyebilir. Yine oradaki evin yöneticisi ikinci evde olur falan ya da tam tersi olabilir. Bunlar hep etkiler parasal finansal yönlerden. Yine bu Satürn'ün orada bulunuşu sizi bir münzevi yapma durumu vardır arkadaşlar. Münzevi. Ne demek münzevi? İnzivaya çekilene münzevi deniyor. İktidara muktedir olmak gerekiyor. İtibara muteber olmak gerekiyor. Başına böyle bir M harfi getirdiğiniz zaman Arapça'da o onun sahibi olmuş oluyor. İşte nedir hocam? Burada münzevi yalnız kalma arzunuz artabilir. Yalnızlık arzunuz artabilir. Kesinlikle yanlış bir yoldasınız. Kendi iç dünyanızda kaybolmamaya çalışın. Çünkü kendi kendi iç dünyanızda başa çıkmak için e, zaman sınırlaması koyacak size e, Satürn. Bundan dolayı da yani zaman yani sizin bir zamana bırakma huyunuz var ya o zamana bırakmayacaksınız. Çünkü zaman sizi bu sefer bırakmayacak. Yakanızda yapışacak bu Satürn bırakmayacak maalesef. Evet geleceğe daha fazla odaklanmanız gerekiyor. Öyle anda kalayım, subyektel olayım, işte bir e, böyle e, işte açılımlar yapayım falan filan değil. Hayat zaten akıyor, güldür güldür akıyor. Dokunuyorsun, elliyorsun, tadıyorsun. Platonik yapıdan çıkacan. Evet. Dolayısıyla da geleceğe odaklanacaksın, vizyon sahibi olacaksın. Diyeceksin ki gelecekte ne olacak? Dünyayı ben mi kurtaracağım? Belki de senin soyundan mı gelecek? Birisi kurtaracak. Nereden biliyorsun? Haritanda belki var bu. İşte o yüzden ne yapacaksın? Satürn balık burcuna geçişi, geleceğe daha fazla odaklanmana neden olacak. Geleceğe daha fazla odaklanınca ne olacaksın? Gelecek kaygıların artacak. Gelecek kaygıların artınca, artınca ne olacaksın? Strese gireceksin. Strese girince ne olacaksın? Hiç istemediğin şey huzurun bozulacak. İşte Satürn tam da bunu yapmaya geliyor. Evet, Maalesef böyle. Yeni hedefler oluşturmaya ve sonuçlara yönelik sonuçları yeniden değerlendirmen lazım. Ne demek bu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yeni hedefler oluşturuyorsun ya, sonuç odaklı hareket etmen gerekecek. İşin Türkçesi bu. Evet, duygusal güvenliğini sağlaman gerekiyor. Önce ben demeyi öğrenmen gerekecek bu geçiş sırasında ve güvenliğine dikkat et. Her şeyden önemli şey biliyorsunuz sağlık. Önce ben diyeceksin. Önce fiziksel bütünlüğünü korumaya yönelik harekette bulun. Bak özellikle birinci evinden Mars filan vardır. Allah mağaza. Tamam mı? Yani e, tabi burada nasıl bir açaldığı filan da önemli. Bunlar tabi böyle kaba kaba şeyler, cümleler. Ama e, dediğim gibi burada dikkat edilmesi gerekiyor. İlişkiler Yine daha sağlam temeller üzerine otulması gerekiyor. Çünkü 1.7 aksında kendi benliğinizi oluşturmazsanız kendi titreşimlerinizi iyi bir noktaya getiremezseniz ilişkilerde de problem verebilir. Kendinizi ifade etmekte zorluk çekebilirsiniz. Satürn'ün balık burcuna geçişinde işte arkadaşlar ne olacaktır? Kendini ifade etme zorluğu. Çünkü niye? Birinci ev. Birinci ev kim? Ben. Ben kim? Ben değil yani. Senden bahsediyorum sevgili balık. Senin kendi benliğini ifade etmede problem yaşayabilirsin. Konuşmalarında daha dikkatli olman gerekebilir. E, duygusal ani tepkiler e, doğru algılanmanı bozabilir. Doğru algılanmak istiyorsan dolaylı dolaylı değil doğrudan konuşman gerekiyor. Çünkü insanlar senin o derin dünyana girip kaybolmak istemiyorlar. Haberin olsun. Evet. Baktığımızda arkadaşlar başka neler olabilir? Burada en önemli konulardan bir tanesi de Satürn oraya gelince seni kendin yani benli kısmına geldiği için seni kendi benliğinde bir yolculuğa çıkaracak ve orada kendi benliğini keşfetmek için bazı fırsatlar yakalayabilirsin. Niye? Çünkü oradaki zorlanma senin kendi içinde bir keşfi de beraberine getirecek. Dolayısıyla Satürn'ün balık burcu geçişi kendi içsel bilgeliğini artırmak için ve bununla alakalı bir fırsatlar reyonu oluşturmanı sağlayabilir. Yine bunların içinde bazılarınız yoga ve diğer spiritüel uygulamalara yönelebilir. Ee, ama orada ne yapıyor? Yine açılar önemli, jenerasyonunuz önemli. Yani burada 40 yaşındaki bir balıkla 15 yaşındaki balık, 25 yaşındaki balık aynı jenerasyon değil biliyorsun. Dolayısıyla da oradaki o yükselen balıkta böyle bir durum olacaktır. Spiritüel açılımları yapmaya da yapması gerekebilir. Bazılarında inzivaya da çekilmesi gerekebilir. Çünkü burada güneş diyelim ki başka bir burçdadır. Ateş burcundadır. E, bu sefer de ego ile ilgili bir durumu vardır. E, bu sefer mesela farz misal yükseleni aslandır. Aslan üzeri balıktır. Hadi bakalım. Ne olacak? Valla çok ciddi kaos yani. direkt ilaçlık bir durum yani aynen sosyal hayatımızda kısıtlamalara karşılaşabilirsiniz bu geçiş sırasında sosyal yaşam çok önem arz edebilir Çünkü neden arz ediyor biliyor musunuz çok fazla içinize kapanırsanız da bu sefer e, problem yaşayabilirsiniz e, Çünkü oradaki satürn daha az sosyal aktivite yapmana neden olabilir ve evde kalmak isteyebilirsin Satürnün balık burcuna geçişi arkadaşlar aynı zamanda e, duygusal yüklerle başa çıkmak için sizin için bir fırsat olacak çünkü sizi öyle bir zopadan geçirebilir ki ondan sonra acı patlıcana kira çalmaz deyip hani daha delikanlı bir noktaya getirebilir yani size ve burada ne yapacaktır Satürn aslında size dirayeti gösterecektir güçlü olmayı ve dayanıklı olmayı size gösterecektir tamam mı? Dolayısıyla da dayanıklılığınız artacaktır. Evet ve başka ne olabilir hocam 3 yıllık e, geçişte? Kendinizi geliştirme ve ilerlemek için çok önemli bir adım olacak malum. Ve e, geçmişinizle yüzleşmek istemenize neden olabilir. Daha fazla öz yapabilirsiniz. Geçmişteki hatalarınızı ele alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Çünkü bazı e, satürn e, transitinde balıkta güney ay düğümü gibi bir durumlar varsa... Ne yapacak sizi? Geçmişle yüzleştirme eğilimine girecektir. Bazılarınızın karmalarını hortlatacak, bazılarınızın da geçmişteki konuları taşıyıp o zihninizde düzeltemediklerinizi düzeltmenizi sağlayacak. Ya da geçmişte yaşamayı bırak, şimdiki zamana gel, bak önünde günlerin yılların var ve bunlara takılıp kalma da diyecek olabilir. astroarif.com bizim web sitemiz arkadaşlar, merak eden girip bakabilir. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğen butonuna bastığınız için ayrıca kocaman teşekkür ediyorum sizlere. Evet değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Çok şükür satürn balık burcunu 12'sini birden bitirebildik. Yani gerçekten ciddi bir emek arkadaşlar. Hani Youtube'da bu videoları hazırlamak, yapmak, yayınlamak, koymak gerçekten çok ciddi bir durum arkadaşlar çok ciddi emekler veriyoruz. İnşallah sizler de bu verdiğimiz emekleri takdir edersiniz. Şimdi içinizde bazı balık burçları diyebilir, hocam bizi gömdün. İşte iyi hissediyordum seni izlemeden önce. İşte kötü hissediyorum ya da işte bazıları da diyebilir. Ya hiç mi iyi bir şey olmayacak filan. Ya burada zaten Satürn mevzusu dinliyorsun arkadaşım yani. Venüs, Jüpiter dinlemiyorsun yani. Yapacak bir şey yok. Bu böyle. Yani bunu burada dinliyorsan ve burada söylediğim bazı şeyleri de algılayabiliyorsan belki bir şeylerin farkında olman ve düzeltmen için bir fırsat olabilir. Burada danışmanlık almak isterseniz arkadaşlar 0543 20 90 444'den WhatsApp hattından temasa geçebilirsiniz. Elimden geldiği kadar e, sizlere hangi durumda ne yapmanız gerektiğini haritanızı anlatıp haritanızı anlattıktan sonra da Dikkat etmeniz gereken konuları zaten sizlere anlatıyorum orada. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hangi konuları ele almamı isterseniz yazabilirsiniz. Ee, sadece burası bir astroloji kanalı değil aslında. Çünkü burada birçok konuyu ele alıyoruz. Stübitüel konular da var. Mesela sizin en sevdiğiniz konular olan evrensel yaşam diye bir tane e, oynatma listesi var. İçine girin bir bakın bakalım neler var neler yok. Evet kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.